Sıkıntıdan poğaça yaptım evde. Aa! Bayağı da görünüyor. güzel Bayağı da güzel Aa, oldu. Ha geldi Barış. Ya, geldim. Biraz yedim ama. Böyle bayağı poğaça. Dur, sıkıyorum dur. Abi çok güzel görünüyor. Ev poçası. Ev poğaçası. Abi, poğaça falan arkadaşlar bu şey olayı var ya, Türkiye'deki tuzlu kurabiye olayı var ya. Evet ya. Ben, ben onunla beslenebilirim ömrüm boyunca ya. Ben onu her yediğimde yemek istediğimden daha fazla yemiş oluyorum bir şekilde sonunda. Ya Fransa'da hiç tuzlu kurabiye yok ya. Hiç tuzlu koğaça <gülüyor> yok. Tuzlu kura... Gerçekten tuzlu kurabiye özlemi de herhalde çekilecek son şey yani. Evet başlayalım mı? Şimdi sizinle... Başlamamış mıydık zaten? Yani şeye part two gibi düşünebilirsin ikinci kısım. Bak bu böyle bir şey. İtalyalı ülkesine yardım gönderen Rusya'ya teşekkür için... Evinin önündeki Avrupa Birliği bayrağını indirip yerine e, Rus bayrağı asıyor. Ne kadar sansasyonel değil mi? Bak. Para bile vermiş olabilirler. Bu adamın bunu yaptırmak için bilemiyorum. Belki de gerçekten yapıyor. Dürüyor şeyi. Avrupa Birliği bayrağını. Sonra böyle işte Rus bayrağı falan çıkartıyor. Bir demiş. Gratzi Putin falan yazıyor orada. Ne, ne, <gülüyor> hani ne Serbest diyorum. Hiç ben şey yapmayayım. 2-3 dakika, bir dakika yorumlayıp bir sonraki habere biraz. geçelim. Ya şimdi bu aslında komplo teorisi meselesiyle birazcık örtüşüyor. Şunu izleyen insanların kabaca e, üçte bir şey diye düşünüyor. İşte Ruslar e, bu şey sonrası, e, pandemi sonrası dünyanın liderliğine hazırlanıyorlar. O yüzden de bu tip işte sosyal medya çalışmalarıyla işi şey yapmaya başladılar. Yani şimdi Rusya'nın böyle bir hazırlık içerisinde olup olmadığını anlamak için eğer bizim şu videoyu görmeye ihtiyacımız varsa zaten geçmiş olsun. Yani. Ha, kriz pandemiden sonraki dünyayı etkileyecek mi? Dünyanın merkezi batıdan, Amerika'dan daha doğuya doğru kayma potansiyeli taşıyor mu? Falan gibi sorular çok daha ciddiyetle ele alınması gereken sorular ve bu sorular gündemde bunları konuşmakta harika. Yani en azından fikir jimnastiği evet. açısından, bugünün, bugünün sonrasını değerlendirmek açısından, bugünün nasıl yaşamamız gerektiğini daha iyi anlamak açısından. Zaten Ama bunu gösterme sebebi de bu adamın yaptığı hareketi... Yapmak bu çok saçma yani. Evet, katılıyorum. Çok saçma sapan bir şey. Ama işte başka bir tartışmaya yol açıyor aslında. O yüzden ilginç buluyorum da gösteriyorum bu arada yani. Halil Barka yani, yorumunuz var mı? Ben bunun RT kanalında çıkmış olmasından mesela hani çok yerinde bir kanal. Zaten propaganda için ve de ...bazı noktalarda çok kritik dezanformasyonlar yapıyor bu kanal. Ee, çok şaşırmadım yani böyle bir şey yapmasına. O, o, o kişi dediğim gibi ya para verilmiştir ya da kendisi Rusya sentrasisiyonudur. Ya olabilir. da belli bir pretext altında bunu gerçekten düzgün bir şekilde yapıyor olabilir yani. Bunu hani belki iki saatliğinde bilmem ne. Bir de üstüne üstü İtalya'nın zaten Avrupa Birliği'nde ...verdiği e, kemer-sıkma politikaları yüzünden bir İtalya'da e, bir kısım insan ve yani Halko Birliği'nin çok da hoşnut değil. <gülüyor> Bunların hepsini bir araya koyunca bu da Erte'nin zaten e, ekmeğine daha kaynak oluyor. Ha şu bakımdan çok manalı buluyorum bir yandan da. Yani Avrupa'daki halkın haleti ruhiyesini bir miktarda olsa anlatıyor mu? Evet anlatıyor. Yani bugün Avrupa Birliği'ni aldık sizi diye Romanya'yı, Bulgaristan'a hadi canım gel buraya diye yanına çağıran Avrupa, ondan sonra başlarına gelen en büyük krizle ilgili onları kaderleriyle baş başa bıraktı ve biliyorsunuz Çin yardımlarına koştu. Dünyanın işte varsayımsal olarak en ileri ekonomileri, en iyi sağlık imkanları, en ileri bilimi bilmem nesi bakıyorsun... Kübalı doktorlar dünyaya yardıma koşuyor. Şimdi yalnız Avrupa... Bu arada için... Küba, Küba e, parantez içerisinde e, neden denir ona ya? Sağlık, sağlık alanında çok ileri. Her şey konusunda ileri. çok ileri. Yani, yani her şey konusunda çok değil, Her şey konusunda çok ileri ve son derece e, gelişmiş bir sağlık sistemleri var dünyaya örnek olması gereken bir sistem ve düzen dünyaya örnek olması gereken bir bakış açısına sahip halk aynı zamanda bütün bunları bir kenara koyuyorum. Ben egemen söylemin e, hilafında neler olduğundan bahsediyorum sadece. Ama egemen söylemin bu salgın karşısında yara aldığı özellikle de işte İtalya gibi İspanya gibi Bulgaristan gibi Romanya gibi kendisini içinde dahil hissettiği, ait hissettiği bütünün desteğini asla göremediğini düşünen halklarda bunun ciddi bir e, yara açtığını, önümüzdeki dönemde de bu yaranın işlemeye devam edeceğini söylemek e, gerçekçi olur diye düşünüyorum. Barkan, eklemen var mı yoksa next mi? Geçelim ya ben, ben şeyi anlamıyorum, bu... Bu Küba mesela Kübalı doktorlar doktor Bakan orada Küba'ya gitti geçenlerde orada bir o birinci elden deneyimleme şansı oldu. Yani Küba'nın sağlık sistemi zaten biraz okumuş etmiş bir insan herkes bilir yani Küba'nın kendi işte ilaçlarını kendisi yaptığı, tamamen dış tarafa bağımsız bir sağlık sistemi olduğu, çok gelişmiş olduğu tıp alanının falan falan çok bilinen şeyler. Küba'da zaten e doktor gönderir diğer ülkelere. Her her zaman gönderir. Ya yani bu bilinen bir şeydir zaten. Yani şu anda çıkıp böyle bunu, bak Küba gönderdi bunlar göndermedi falan demek çok komik yani. Küba zaten her zaman gönderiyor. Yani Küba, Latin Amerika'da herhangi bir durumda gönderiyor. Küba'nın doktorları zaten genel olarak e, yurt dışında çalışmaya e, alışkın insanlar. Yani bu, bu, bu bilinen bir şey ya. Çok... Bunları da propaganda olarak görüyorum. Mesela Çin'in gidip orada resmen şov yapması böyle İtalya'da doktor göndererek falan. Bunlar, bunlar da farklı propagandalar. Oranın bayrak yani. asması gibi bir şey yani. Mevzunun tamamı zaten sürekli propaganda. Yani veya karşı propaganda. İşte zaten hastalık sayısını göstermeme, ölü sayısını gizleme. Hep yani burada aslında iki tür savaş var. Bir tanesi doğa ile insan arasındaki savaş, bir tane de ülkeler arasındaki ekonomik savaş. İkisi sürekli paralel olarak koşuyor. O yüzden de her şeyi biraz böyle şüpheci izlememiz gerekiyor bence. Peki bir sonrakine geçiyorum. Biraz hızlı hızlı ilerleyelim bunda. Diyor ki, araştırma. Barış bunu çok seveceksin. Sosyoloji perspektifinden. Ee, Veloxity diye bir şirket bir araştırma yapmış ve Significant Correlation yani dikkate alınır, kayda değer de, kayda değer seviyede bir bağıntı, bir e, orantısallık görmüş. <gülüyor> Nedir bu? İstanbul'da son bir haftada kim evde kaldı? Evinde daha çok zaman geçirdi. Yani uydu, uyuması gereken ne? Diğer insanları koruyarak. Kim evde en az zaman geçirdi? Evde en az zaman geçiren semtler kırmızı, en çok zaman geçiren semtler sarı, ortadakilerde pardon yeşil, ortadakilerde sarı. Şu tabloya baktığınızda bunu nasıl yorumluyorsunuz sosyolojik olarak? İşe gitmek zorunda olanlar ve işe gitmek zorunda olmayanlar. <gülüyor> Evden çalışabilenler evde çalışamayanlar, aynen. Ya bu kadar direkt ben söyleyen olmak istemedim yani bunu ama bu tabloyu bir kötü okuma, bir iyi okuma şekli var. Kötü okuma şekli işte bak İstanbul'un daha Sahil, işte gelir seviyesi yüksek semtlerinde Ki ne bunlar? Kadıköy, Ataşehir, Çamlıca, Ataköy, Fatih, Ataköy, Bakırköy, Florileler ve Şişli. Ee, Lütfen evde daha çok zaman geçirelim dedikleri de Esenyurt, Bağcılar, Sancaktepe, ve Sultanbeyli, Pendik, Beykoz. Yani zaten e, bunu sosyolog, sosyolog olmaya, Sosyolog olmaya gerek yok. yok buradaki gelir yani. seviyeleriyle ilgili bir fikir yürütmek üret için, değil mi? Evet. Buradaki kötü açıklama, bunu eğitim seviyesiyle ilgili, cehaletle ilgili. ...değerlerle ilgili bir şeye bağlamak... Bence art niyetli öyle bir açıklama yapmak. Sana garanti ederim binlerce insan var böyle düşünen. On binlerce çok, belki. Çok art niyetli. Yüz binlerce. Evet. İnsanların birer birer ne düşündüğü tabii ki önemli de... ...hani eğer böyle bir açıklama... ...şu an okuyamıyorum ekranda ...eğer böyle bir açıklama yaptılarsa bunu... ...bir sürü insan okuyacaktı yani bu açıklama. Çok art niyetli biliyorum. Profaganda. <Gülüyor> evet. Benim kardeşim iki haftadır evden çalışıyor iki üç haftadır İstanbul'da bir bankanın işte proje yönetim departmanında çalıştığı için banka risk alır mı? Tabii ki almaz. İki üç hafta önceden Fransa'yla birlikte neredeyse evden çalışıyorsunuz demişti Abi çok Türkiye gerçekten sürprizlerle dolusun yani. Bu konuda da böyle bir data çıkartmış ya çok garip geliyor. Bu arada anlayayım. bu datayı e, acaba. Telefon ı, GPS kullanarak mı yapıyorlar? Evet. Ee, Datanı nereden bulmuşlar evet. acaba? Yazıyordu bakayım hemen. Ha. Evet telefon. Analyzing telefon. smartphone data evet telefon verisine bakmışlar. Yani mesela o da çok böyle, böyle acaba nasıl gerçekten e, nasıl bulmuşlar bu datayı? Hangi smartphone datası değil mi akıllı telefon? Evet yani muhtemelen orada da karşı çıkılacak parçalar olabilir ama. Genel olarak zaten çok şaşırtıcı bir şey muhtemelen yok. Sadece böyle net görüyor olmak ilginç yani. <gülüyor> bir sonrakine geçiyorum. McDonald's. McDonald's gibisi yok. E, i̇kiye bölmüşler bu şeylerini, e, logolarını ama olay çıktı dünyada. Bayağı öfke var, öfke patlaması var McDonald's'a karşı. Sebebi de öfke patlamasının F.K. Right of you, avoid desperate morons. Ödül peşinden koşan geri zekalı e, adam, geri zekalar demiş e, özetle buradaki kullanıcılardan bir tanesi e, ve çok büyük bir insan grubu da bu duyguyu aslında paylaşıyor. Paylaşılmasının sebebi de ya şirketin pazarlama ekibi nasıl ödül peşinden koşarız bu içindeki durumla ilgili falan gibi reklam düşünürken şirketin ekonomik makinasını çeviren, Capex'ini, opexini yöneten çalışan haklarını yöneten tarafı. E, ...bambaşka bir dünya içerisinde. Çünkü onun da datası başka bir yerde vardı. E, çalışanlarına... E, ...uzaktan ödeme, evden çalışma vesaire vesaire hakkı vermeyen ve mecbur bırakacak şekilde bir yandan da... ...ciddi bir sömürü ilişkisini devam ettiriyor. Durumu var ortada. Ne diyorsunuz? Söyledin. Gayet, gayet katılıyorum sana. Daha ne diyelim? Bir de e, ya şey olayı var, bu. bir ortada bir, e, aferin bu adamlar güzel iş yapıyor, kontajanı var ya şu anda hani birilerinin kızıp birilerinin de böyle uyuşturman gerekiyor. McDonald's biraz bunu kovalamış. Yani bu tabii çirkin bir şey yani. Şu anda şey denilsin istiyor. Bak McDonald's'a görüyor musun? Social distancing'i support ediyor. Ne güzel. Ve falanını zorluyor mesela şu anda. Yani just in time şey. marketing yapıyorlar değil mi? Bakın işte hani evet, bunu evet. deklere koyalım pazarlama masterlarında falan. Ya eğer gerçekten CEO'su olsa, önemli şey olsaydı McDonald's işte 1 milyona adet e, McBurger ücretsiz yolluyoruz şu bölgelere. Çok e, çok ...etkilenmiş bir ölçülere, kalan konusu ya da e, çok zor bir şey değil hani sadece bir milyon dolar kaybedecek para Bir milyon dolar e, çok büyük bir rakam değil mi? Halil bunu söyle yani bu, bu kayıt içerisinde düş, kay koysak mı diye koy, konuştuk koymadık ama bu anlamda işte insanlar bu yüzden Pornhub'ı daha çok seviyorlar. Çünkü daha samimi buluyorlar çünkü Pornhub kendi kaynaklarından maske hı. oluşturmuş 50 bin hı hı. mi 100 bin mi o maskeye gitmiş insanlara vermiş. Onun dışında da dünya genelinde bütün içeriğini ücretsiz hale getirmiş. Nasıl? Yani bir love brand bir sürü insan için o açıdan. Aynı zamanda istatistiklerini analitik olarak da ortaya çıkartıyor. Çok ilginç rakamlar vardı orada. Belki onu da bulursam açayım. Yani ülkelerdeki tecritle paralel olarak Pornhub trafiğindeki artışı görebiliyorsun. Hatta o kadar yüksek bir korelasyon var ki e, oradaki dataya bakarak ülkelerdeki tercihlerin ne zaman olduğu, hangi gün bittiği, hangi gün arttığı ile ilgili direkt birebir örtüşüyor grafikler. Çok garip yani. yani İnsanoğlu şimdi bu çok konuda, garip canlı. Bu konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Nasıl söyleyeceğimi de siz konuşmaya başladığınızdan beri düşünüyorum. Bulmakta zorlanıyorum çünkü kırıcı olmak istemiyorum ama bunu kırmadan söylemenin de bir yolu yok galiba. Kırma işsiz yani e, özellikle Türkiye'de, yabancı ülkelerde çok buna benzer bir deneyim yaşamadım ama... Ee, hiç marketing departmanında çalışan insanlarla birlikte çalışmak zorunda kaldınız mı? Ben kaldım ya. Belki o zaman diyecek, biraz kaldım, ee, çok değil. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi burada yapılan iş, işin işi çerçeveye alıp bakarsanız iyi bir iş değil mi? Yani e, tabii. Just in time Pazarlama i̇şte, ekibinin bir suçu yok. Şirketin Hayır abi pazarlama ekibinin bir suçu var niye Çünkü pazarlama ekibi hem kendileri hem de çevrelerindeki herkes ve bütün dünya için bu kadar ölümcül bir olay karşısında bile hala pazarlamacı refleksiyle hareket ediyor Siz ne zaman insan refleksiyle hareket edeceksiniz gerek ya şimdi o başka bir şey sen akşamleyin veya ne bileyim bak şöyle düşün bisiklet tekerleği tamir ediyorsun işin o gidiyorsun koronavirüs oluyor bisiklet tekerleği tamir etmeye devam ediyorsun. Ne zaman insan refleksiyle bisiklet no, tekerleği no, tamir edecekse. No, hayır bir abi şey yok. Fransa'da bütün bisiklet tamircileri şu an işsiz. Yani işte işlerini yapmıyorlar. Ona ona aykırı bir şey söylemiyorum. Şunu demeye çalışıyorum. Pazarlamacının bu konuda daha duyarlı olmasını bekleyebiliriz. Ha, Ki, kişiden yani. bahsediyorsak şey yapabiliriz ama sistemik evet. olarak ortadaki duruma bakınca adam işini yapıyor. İşini de kendi okulundan öğrendiği işte şeyinden so, öğrendiği tarafı anlamında baktığın zaman da best practice'lere uygun ortalama kaliteli bir şekilde yapıyor. Problem işte sadece onun işini iyi yapıyor olmasıyla alakalı hatta. Yani işini iyi yaptığı için, dikkat çektiği için Bu e... iyi derken sen tabii bunu kapitalist ve demin iyi istimaınaсына söylüyorsun diye düşünüyorum. Yani Şu andan bence söylüyorum. bence bence şey anlamında gibi manasına de soruyor. O zaman bir dakika. Absolut bence olarak bence şeyi de e, demek istiyorsun sen değil mi? Titanic batarken keman çalıyordu ya adamlar. Hı hı. Niye keman çalıyorsun abi git yardım et yani delisin nesin? Hani bir <gülüyor> evet, de yardım edecek bir şey hani, yok ya abi Hani gibi. gibi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yok abi? Nasıl bir Be tane kediyi kurtar ya yani. Hani ya. bir şey yapabilirsin yani her an ee, ...içinde bulunduğu, borlu durumun içerisinden şey... çıkmak için bir adım daha atabilirsin yani. Ya, şey Ornab örneği herkesin... neden hemen burada McDonald's'ın arkasına yapıştı? Zihnimizin bir yerinden çıktı? Çünkü bir tanesi sahici bir şey yapıyor. O sebepten, daha içten, öbürküsü, daha... Evet. Öbürküsü okulda öğrendiği şeyi kitapta gördüğü şekilde hemen hayata koyuyor. Halbuki yani ortam ölüm ortamı olduğu zaman... Hayatın gerçeği bu kadar çıplak bir şekilde karşımıza dikildiği zaman bu sefer okulda olan falan filan değil ya da ödül için yapılan falan değil gerçekten hayat için yapılan şey öne çıkıyor. Yani ben o yüzden soruyorum harika marketinçiler olabilirsiniz, mükemmel kampanyalar yapmış olabilirsiniz ve bu çok güzel bir görsel de olabilir. Ama bu sizi sadece harika bir marketinçi yapar. Siz ne zaman insan olacaksınız, neyi bekliyorsunuz? Yani ben buna neden katılmıyorum biliyor musun? Şu argümanı satın almıyorum. Ee, şey argümanı satın almıyorum. Pazarlamacının işi kötü, iyi vesaire iki farklı örnekte. Şirket çünkü tek bir yani iki kişi varmış gibi karşılaştırıyorsun ya iki şirket. McDonald's ve Pornhub mesela. Aslında diyorum ki burada tek, tek başına düşünen bir insan yok. Şirketin içerisinde farklı farklı güç odakları, farklı farklı irade merkezleri var. Pazarlama ekibinin, pazarlama direktörünün, pazarlama müdürlerinin, ajansların olduğu bir dünya var. Onlar kendi eksenlerinde bir şeyler yapıyorlar. Kendi iş tanımını yapıyor, iyi veya kötü şekilde. Problemler de oluyor. Onların kendi ekseninde yaptığı iş, şirketin gerçek etosuyla, değerleriyle örtüşmediği için, biz dışarıdan bakan insan olarak aha kral çıplak diyoruz. Ee, içeridekiler Belki biliyorlar ama gene o pazarlama ekibindeki adam işimi yapayım, işte yıl sonunda maaşımı alayım falan derdinde. Bankamatik memuru. Derdinde. Yani işini çok iyi yapsa da bankamatik memuru. işine kendisinden bir şey katmakla ilgili herhangi bir derdi yok. Ve senin söylediğini anlıyorum. Sen diyorsun ki burada insanların aşağıdan yapacakları tazlikle bir şey değiştirmeleri mümkün değil çünkü yukarıdan yapı zaten bize bunu dayatıyor. Ben de bunun tam tersini iddia ediyorum. Eğer aşağıdan gelen basınç Yeterince tazdikli olursa o zaman yukarısı buna karşı direnmekte bir noktadan sonra artık e, devam edemeyecek. O yüzden biz aşağıdan gelen basıncı desteklemeliyiz. O yüzden de o okullardan mezun olan çocuklara her halükarda felsefeyi, her halükarda sosyolojiyi, her halükarda insanlığı öğretmeliyiz. Yaptıkları işten önce insan olmalı, e, dünyanın menfaatlerini düşünmediği, etrafındaki insanların menfaatlerini düşünen insanlar olmalılar. Yani bu idealist perspektife katılıyorum. Ee, ama Peki. buradaki fikir ayrılığım biraz aslında başka bir taraftan. İstersen Halil'in de birazdan kaçması lazım. Ee, Şeyimizde kayboldu tamam. çok uzadığı için şu şeye bir bakalım hızlıca ee, gelen sorulara. Mesela sorulardan bir tanesi şu. Bu arada altı kişi demiştik. Ee, ben göremiyorum bu arada. Levent çocuk uyuyor. Ben okuman lazım. Ha? Hatta tamam, okurum. Ben, ben göremiyorum ben ee, Arkadaşlardan biri çocuk uyutuyordu. Diğerinin de bir toplantısı çıktı. O yüzden dört kişi yapıyoruz bugün. Ee, mesela Yeşim şunu sormuş, nasıl oluyor da aklı başında bildiğim, sorgulayan insanlar, duydukları her şeye inanıyor bugünlerde. Cidden bunu merak ediyorum. Google'da ufak bir araştırma yapma gereği bile duymadan. Ee, bunu aslında konuştuk değil mi yalan haberlerle yani. konuştuk. Bence güzel de cevapladık evet. bunu. Ee, Ceva evet. Güzel de cevapladık, geçiyorum. Ee, Barış sen sormuştun bunu, makarna konusu. Bak makarnaya boğarız açıklamasını beğenmiş Deniz Balkay'a. <gülüyor> Onu not edeyim. E, birlik olamama yani organizasyon ve koordinasyon eksikliğinin etkisi ve sosyal medya linç kültürü. Ya bu sosyal Hı. medya linç kültürüyle ilgili belki birkaç kelam edebiliriz. E, en sonda e, Mono Burçin'in Burçin şeyle paylaştığı şeyle bitiririz. Bu da bayağı çarpıcı bir resim var. Ama şu sosyal medya linç kültürü konusunda var mı söylemek istediğiniz bir şeyler? N niye, niye diğer ülkelerde değil de Türkiye'de oluyor? Türkiye'de daha mı evet. çok oluyor? Yok, Yoksa yanlış abi, mı bu varsayım? Var. Buyurun. Çok, çok, o, bilmiyorum yakınlarda yakınlarda değil, e, birkaç ay yoldur. Bir tane kadın e, e, sanırım Amerika'dan Avustralya'ya uçuyordu. Nereden, nereden uçunu hatırlamıyorum tam olarak ama 8-10 saatlik saatlikte uçuşa biniyordu. E, yani günü zaten çalışarak gitmiş. İç yüzünden bir yerden bir yere gitmek zorunda. En son uçağa binerken bir tane şaka yapıyor. Tweet olarak atıyor uçakta giderken bütün işini ve neredeyse sosyal hayatını kaybediyor kadın da. Çünkü linç kültürü bu yaptığı şakayı racist olarak görebilirsin tabii ki. Ama racist olma amacıyla değil, sadece komik olduğunu düşündüğü için e, attığı tweet sonrası. E, linç kültürü bunu tamamen başka yöne çekip, reframe edip, ee, insanlar e, bütün o firmanın CEO'sundan bu kadının işten atılmasını isteyecek duruma gelecek kadar bu kadının linç edip 8 saat içinde hani, tüm hayatını 180 derece çevirecek kadar e, linç edebildiği bir hale geldik. E, aslında bu linç kültürü sadece sosyal, e, hani dijital ortamda olmuyor. Mesela bir, bir günlü hakkında bir tane dava açılıyor, mesela seks davası olsun, rape davası olsun, etc. Ee, direkt olay Twitter'da, Facebook'ta e, bine katlanıyor. İnsanlar daha hani dava sonuçlanmadan insanlar yargılamaya başlıyor. Cezasını kesiyor insanlar. Zaten bu arada bu evet. linç kültürü sorusunun gelme sebeplerinden bir tanesi de bu yani bağlamı bu. Pınar Pınarfidan isimli birisi bir, bir komedi sahnesinde bir şeyler söylüyor kendi aramızda da bir iki defa kısaca konuştuk galiba. E, halkı kin, yani Alevilerle ilgili negatif şeyler söylediği gerekçesiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma açıldı. E, emniyete gitti, ifade verdi. Zaten yani işin ironik tarafı halkı kin ve düşmanlığa tahrik. Buradaki suç bu ya aslında. Komedinin yapmaya çalıştığı şey, ironinin yapmaya çalıştığı şey aslında bunun tam tersi. Yani halkı kin tutmamaya, tahrik etmemeye, tahrik olmamaya eğitmek, yönet, yönlendirmek, bazı kavramları, öfkelendiği ve kin tuttuğu ve beyninde proses edemediği, işleyemediği şeyleri birazcık daha, biraz daha soğukkanlı bak abi şuna ya. Yani bu kadar da yükselme. Ya gel şuna biraz da gülelim bak buradaki garipliği görelim birlikte ki, birlikte aşalım bu problemleri falan gibi bir alt kabulü var aslında komedinin. Herkes bu anlamı, bu mesajı kaçırmış gibi gözüküyor burada. Katılıyorum, katılmıyorum. Katılıyorum çünkü ya yani Ozan, ben işte, ben kız arkadaşımla 2-3 haftada bir komedi kulübe gidiyorum. Orada çeşitli espriler, çeşitli janrlar görüyoruz. Mesela bir tane en son bir gay adam vardı. Hani adam çok komik falan hani belli bir kesim insanla ilgili bu haps diye bir acayip skandal bir şey söyleyebiliyor, bir espri yapabiliyor mesela ve hani inanılmaz kahkahalar bir şeyler. Şimdi Hı. onu tutup kimse e, o adamı linç etme noktasını değil. Fakat geçen Tamer de güzel bir şey söyledi. E, İngiltere'de mesela çoğu tabuyla aşağı yukarı yüzleşilmiş. E, yani bu etnik e, espriler o sebeple Bazen yapılabiliyor. Oluyor yani. Hani gidiyor bir şekilde. Kimin yaptığı da, nasıl yaptığı nasıl deliver ettiği de çok önemli. Fakat işte bu, o Sivas ile ilgili yapılan espri, bu espri filan, işte o sebeple olmuyor bazen. O konuyla ilgili daha aga konuşmamışız bile. Yani oturup kimseyi nokta. iki taraf espriyi, e, muhabbet etmemişiz. Siz? Herkes biliyor mu yani, tek bilmeyenler mi? Evet, ben izledim. Şu anda oynatmıyorum tekrar. Bitince tamam, bizim kayıtımı boyunca... bakarsın. Hı hı, hı, -hı. Ee, Barkan inanılmaz haklısın. Çok güzel bir noktaya parmak bastın. Yani gerçekten. Konuşulmamış konu daha değil mi? Evet ben daha e, atıyorum. Ben seninle ufak bir tartışma gerilim yaşamışım. Tamam mı? Biz sonra iki gün sonra birbirimize karşılaşıyoruz ve o konuyla ilgili hiç konuşmamız, gibi, konuşmamız o konuyu olmamış gibi davranıyoruz. Bir ay sonra mesela sen bana o konuyu hatırlatıyorsun. Şaka yapar. O konuyla ilgili ilk yaparak. şaka yapıyorsun. Ya Biz onu, o konuyu zaten yani, anlaşmadık. O konunun aramızda çözüldüğünü dair Anlaşmadığınız için senin senin Ospren bana şey geliyor, ağır geliyor mesela. Bunu bence alevi konusu da buna örnek. Yani bizim artık yavaş yavaş işte bu konularla hafiften yüzleşmeye başlamamız lazım. Ondan sonra Peki da esprisini bu yaparız zaten. Yani bir olabilir mi? Yani espri bir konuyu tartışma yani konuyu açmak için olabilir mi? Mesela bir ay geçti. Yani bilmiyorum konunun boyu Hüseyin'e şey... bağlı ve espriyi nasıl bilmediğim için böyle bir varsayım yapıyorum. Beni o yüzden şeytan avukat olarak görenler. Ben de bu arada, onu da soruyorum. Ben mesela konfront, yani e, kendimle yüzleşmeyi çok beceremeyen bir insanım, tamam mı? E, o yüzden empati yapabiliyorum yani bu konuda aslında. Yani bazen evet ya bunu aslında ben konuşabilirdim, zamanında neden konuşmadım ya falan dediğim zaman noktalar çok oluyor bazen. E, o noktaları bazen kaçırıyor mesela, hani toplum olarak kaçırabiliyoruz mesela Alevilerle ilgili konuşmayı ya da ile ilgili konuşmayı. Karşı taraf oturup... E, üretken bir tartışma veriyor Yıllarca böyle 10 sene, sürüp, 50 yıl, 60 sene sürmüş, bir sene sürmüş. 30 sene sürmüş, hala mesela işte Ermeni konusu konuşuyor, bilmem ne konusu konuşuyor. Ya sen oturup konuşalım. Yani mantıklı bir de şey var. Devletin de. zaten politikaları yüzünden Aleviler bastığı halbında. Yani, o yüzden de biraz iki yüzlü buluyorum mesela hani... E, e, Sonuçta işte devletin savcısı yapıyor bunu hani. Ya tamam, madem e, bu konuda şaka yaptı diye e, haptat... ...batacaksın ya da yargılayacaksın bir komediyeli, e, o zaman Aleviler'e yapılan hani, bir sürü şey, şiddet, şiddet, şiddet, şiddet anlarsın e, nedeni. Satürk üzerinden yapılan, cinsiyet üzerinden yapılan, ayrımcılık mı? Yani, aynen, bir sürü ayrımcılık var, bir sürü, bunlara hiçbir şey yapılmıyor nedense. Ben yani bu, bu, bu konuya hiç bu ışıkta bakmamıştım. Benim için böyle bir mikro aydınlanma oldu gerçekten. Mesela bu açık oturum tarzındaki programların farklı görüşlerin olduğu format Türkiye'de çok popüler. Ben de bunu kendime niye, niye böyle olduğunu soruyorum. Yani Türk televizyonlarında çok fazla insan sürekli konuşuyor. Diğer ülke televizyonlarında bu kadar değil yani. Veya Türkiye'deki şekliyle değil. Veya saatlerce günlerce değil. Muhtemelen bununla bir şekilde bağlantılı olduğu bir nokta var gibi hissettim şu anda. Çünkü... Ee, aslında her taraf bir farklı görüşü temsil ediyor ve e, ben beni temsil eden birisi, beni temsil etmeyen birisiyle bir tartışma yaptığında iki taraftan birisi birazcık daha uzlaşarak veya hani agree to disagree derler ya uzlaşmadığı alanların ne olduğu konusunda hem fikir olarak oradan ayrıldığında biraz rahatlama yaşıyorum bir yüzdesel. Bunun yeteri kadar bu bu bu tekerleğin yeteri kadar birkaç tur böyle dönmesi gerekiyor o tekerlek dönemiyor bir türlü o yüzden muhtemelen ihtiyaç var tartışmaya çünkü onu düzgün tartışamadığında hangi konuda hem fikir olmadığın konusunda en azından uzlaşamadığında öfkeli bir şekilde ancak bunu kavgalaşarak yumruklaşarak gırtlaklaşarak çözmek tek alternatif kalıyor geriye gibi gözüküyor alternatif şu, söyle, da bazı alternatif kalmıyor da bazı insanlar bunu alternatif olarak görüyor diye o da, o da bir çözüm. Ee, bu konuyla ilgili söyleyecek şeylerin olduğunu tahmin ediyorum ama şunu da sözü sana vereyim. Bununla da bağlayarak istersen gidebilirsin. Ee, Burçin şunu diyor. Şu fotoğrafa bakarak emek gücünün de razı olması gereken yeni koşullara sermaye lehine bir ağırlık mı verilecek? Yani burada insanların ihtiyaçları var. Şirketin ihtiyaçları var. Ee, falan filan Wuhan kentindeki Fenşen Otomotiv Fabrikası'ndaki fotoğraf böyle bir kurguya geçmişler. Devamı da var. Ha bak şu ortada bir mavi çizgi var. Sonra bir de yeşilliler var. Bunlar kırmızı olanlar yani. Şimdi şu komedyen konusu gündeme gelecek diye iki elim yüreğimde bekliyorum. Ee, çünkü bu benim için konuşması çok zor bir konu. Ee, bu ve benzeri konularda bizim hala içimiz kanıyor. Yani insanın hala üzerinde bu kadar e, duygusal yoğunluk yaşadığı bazı konularda işte objektif falan bir şey söylemesi çok kolay değil. Biz hala aklımıza geldikçe uykularımızın kaçtığı bir gece hakkında böyle bir espri yapılması, bunun birilerinin ucuz mizahına konu edilmesi konusunda çok rahat değiliz açıkçası. E, ama öte yandan bakacak olursak Türkiye'deki e, özgürlük ortamı, Türkiye'deki otoritenin yıllardır izlediği e, siyasi çizgi ve tutum, sürekli e, tercihlerini belli yandan kullanmakla ilgili e, yaptığı istikrarlı e, eylemler bize öylesi bir espriyi, ...benim canımı acıtacak bir şekilde ortaya koyan birisini dahi devlete şikayet etme hakkı vermiyor. Ben bunu kimseye şikayet edemem. Ben bunu beğenmem, ben bunu onaylamam, ben bunu izlemem, ben bunun konuşularak bile prim yapmasına tahammül edemem. Yani katılmıyorumla, ama... katılmıyorum ama ne yaparsa yapsın deyip o pencereyi kapatmakla... ...katılmıyorum ve bu kişinin hapse girmesini istiyorum arasında. Çok yakın değil mi ikisi birbirine bazen? Hapse girmesi bir yana bu işe devletin e, dahil olması bile benim açımdan kabul edilebilir bir şey değildir. Ama halkın vicdanında bu kişinin mahkum edilmesi bence doğrudur ve böyle olmalıdır. Okay. Zaten bu bence de, bir komedyen bu topa girerken e, bunun kabulüyle yani her söylediği şey üzerinden halkın vicdanında... ...farklı farklı uçlara çekileceğinin kabulüyle şey yapıyor. Benim aklıma Frankie Boyle geliyor. Bilmiyorum seveni var mıdır dinleyenler arasından veya sizin aranızdan ama... Evet. ...Frankie Boyle böyle yutması bayağı zor ekmek köşesi gibi bir adam yani. <gülüyor> böyle gırtlağını falan acıtıyor bazen yutarken öyle bir benzetme yapayım ama... ...bazı yuttuğun zaman da doyurucu olabiliyor söylediği şeyler. Çünkü aslında komedinin amacı ucuz espri yapmak ve karşı tarafı güldürüp beş dakikalık iyi vakit geçirmek değil söylediğin şeyde katılmadığım noktalardan biri o. Eğer onu kastediyorsan, kastetmiyor da olabilirsin. Komedinin amacı işlemek aslında aynı zamanda, proses etmek içinde bulunduğun durumun duygusal ve farklı boyutlarını ve konuşulamayan şeyleri konuşulabilir hale getirmek. O yüzden de tam yani bir argümana göre, ki ben de ona çok yakınım bu arada, bir argümana göre tam olarak da böyle şeylerin mizahını yapmak gerekiyor. Belki farklı tonda, belki daha iyi, daha... Daha becerikli şekilde icra ederek falan filan ama biraz öyle düşünüyorum. Şeyle ilgili yorumun var mı? Bu Wuhan'daki ayrı ayrı oturtulan insanların yaşadıkları deneyim ve bundan sonra dünyanın şekilleşmesi, şekillenmesi noktasında. Hatta bunu şununla da bağlayabilirsin. Bu da son paylaşacağım şey. Ve Halil eğer kaçman gerekiyorsa, acilen kapatman gerekiyorsa kapatabilirsin. Evet. Son konumuz da şu ikisi yani ikisinin arasındaki bağlantı üzerinden de gidebiliriz. Diyor ki, Ireland has just effectively nationalized its health service in response to the pandemic. İrlanda neredeyse kendi sağlık sistemini bu pandemik karşısında millileştirdi diyor. Özel hastaneler devralınıyor. Herkes eşit derecede e, tedavi e, fırsatı e, ile e, karşılaştırılıyor. E, sigortası olsun olmasın demişler. Devasa bir değişim diyor ve buradan geriye dönüş olmamalı diyor binlerce, milyonlarca da muhtemelen 150 160 binde like almış. Ne diyorsunuz? Ben şöyle söyleyeyim. Bir kere bu bizim biraz daha uzun konuşmamızı hak eden bir konu. Belki de bütün salgın konusu içerisinde en çok ilgiyi, en çok üzerinde kafa patlatılmayı hak eden konu bu. Yapacak başka bir şey yok. Biz yani ben bunun çok uzun zamandır farkındayım. Yapacak başka bir şey olmadığını. Bence kapitalizm de farkında. Ee, bu ekranı paylaşmıyormuşum değil mi? Bahsettiğim yazı bir, bu. İki saniye burada dur. Zannediyorum yani zaten e, çok dolaşıyor ve e, son derece popüler oldu bu konuda. E, yapacak başka hiçbir şey yok. E, vakti zamanında zaten söylenmişti. Dünyanın bütün işçileri birleşin diye. Bugün de dünyanın bütün hasta halkları birleşin. E, söylenebilecek en güzel şey bu zannediyorum. Çünkü kaderimiz ortak, dünyamız ortak, e, hayatlarımız ortak. Birimizi enfekte eden virüs yarın hepimizi öldürebiliyor. Bugün bunun tecrübesini çok acı bir şekilde yaşıyoruz. E, Türkiye'de yaygın olarak devlet adına kullanılan slogan... E, çözüm lokal, dert, e, uluslararası falan gibi bir şey konuşuluyor Türkiye'de. Biraz daha akılda yani, kalıcı bir slogan lazım galiba. Yani gerçekten çok saçma. Yani burada çözümün lokal olduğuna vurgu yapaca yapabileceğiniz en ufak bir e, bilimsel kanıt yok. Çözüm asla lokal değil. Çözüm uluslararası dayanışmadan geçiyor. Çözüm sınırların kaldırılmasından geçiyor. E, çözüm insanlığın bir araya gelmesi ve yine insanlığın menfaati için birlikte mücadele etmesinden geçiyor. Ee, önceki bölümlerde söylediğim bazı şeylerin e, bugün ve yarın gelecek günlerde krizin daha da e, derinleşmesi, ölümlerin daha da artması, salgının daha da yayılması durumunda daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Bana kötümser dediler, Benle konuşmadılar, bana arkalarını döndüler ama ben doğru olduğunu düşündüğüm şeyi söylüyordum, bu krizin derinleşmesi bize başka bir seçenek olmadığını gösteriyor. Bizim başka bir seçeneğimiz yok, bu dünyanın üzerinde hep birlikte kardeşçe yaşamanın ve dayanışma içerisinde olmanın bir yolunu bulmalıyız, başka türlü bunun içinden çıkamayız. Umarım o noktaya gelmeden önce daha çok dayak yememiz gerekmiyordur. Ee... Yani bir grup en azından bu TikTok jenerasyonu diyeceğim, kendimizi de oraya dahil ediyorum. Yani şaka bir yana söylüyorum da daha 2000 sonrası doğumlu insanlardaki bazı anlayışlar çok farklı. Yani mesela Bernie Sanders'ın farklı kategorilerde, farklı yaş kategorilerinde nasıl bir destek aldığına bakıyorsun işte yaş grubu. ...yukarıda 18-21, işte 21-24, 50-60 doğru iniyor. Grafik böyle. Burada başlıyor, %70-80 approval rating yukarıda. Hup diye böyle yaş arttıkça %20'lere kadar düşüyor yani 60-70 yaşlara geldikçe. Çünkü savı aslında bir adam, dava adamı ya o da kendince bir şekilde. Kendisi tutuklanıyor şey yapıyor. Aslında daha sosyalist, daha paylaşımcı, kaynakların farklı şekilde yönetildiği bir şeyi savunuyor. Yani sentiment aslında dünyada o yöne doğru hareket ediyor, belirli bir ölçüde en azından gibi gözüküyor. O yüzden geriye şey kalıyor aslında. Yani ben bu lafı tekrar tekrar söylüyorum bazen, dünya değişmez demeyin değişir ama her bir insan öldükçe normalde jenerasyonların kendi ömürleriyle ölmesi ve bir şeyin alttan yeni jenerasyonların gelmesi ve devir etmesi üzerine kurulu. Burada da bir ölüm var. Ama bence bu dünyanın en ironik şeylerinden bir tanesi. Değişim ile ölüm hep böyle yan yana gitmiş. Çünkü insan oğlu ve kızı, insan canlısı hayatta kalmak üzerine kurulu. E, yeteri kadar iyi hayatta kalıyorsa, yeteri kadar fazla sayıda insan, bence bir şekilde içgüdüsel olarak bir şeylerin doğru gittiğini düşünüyor insanlar. Ne olursa olsun. Nerede bir yerde insanlar ölmeye başlıyor, insanlar sorgulamaya başlıyorlar. Bir dakika ne yanlış falan diye. Yani... Bilmiyorum, başka bir tartışma belki. Barkan, e, closing remarks, kapanış yorumun var mı herhangi bir evet, konuda? Çok, çok güzel söyledin. Aslında senin söylediğin şeyini de e, bitirmek de, e, mantıklı olurdu. Fakat ben de şeyi eklemek istiyorum senin e, yorumuna destek olarak. E, aslında senin söylediğine göre ölüm e, bir çözüm. Bazı şeylerin cevabını bulduğumuz ve büyük katastroflar sonucu... E, ...bazı kararları vardığımız doğru. Yani sonuçta... E, ...işte... Stone, yani Göbekli Tepeden beri yaşıyoruz yani bir şekilde topluluk olarak değil mi yani? Farklı hmm. farklı um, doğal um, afetler gördük. İşte depremler, işte tsunamiler, tayfunlar bilmem neler böyle hani milyonlarca insanın ortadan kalktığı savaşlar falan filan. Bir şekilde bir adaptasyon, bir, bir şey e, öğrenim her zaman oluyor bu tarz büyük olaylar sonucunda. Dolayısıyla bunu böyle korona öncesi ve sonrası değil. Yani Tabii. bir sürü şeyin öncesi ve sonrası var. Öyle bakmak gerekiyor. Ee, geçmiş katastroflardan aldığımız dersler neler? Bu, bu, bu bitince de ona benzer dersler alacağız. Bazı e, şeyler tekrardan yüzleşmek zorunda kalacağız belki. Ee, çok sayıda insan ölecek bu ürünlerin sonucunda. Bir e, insanların hafızaları daha böyle yenilenecek. Ee, daha böyle belki sağlıklı bakabilecekler bazı konular gibi gibi sonuçları mutlaka olacak. Ol, olmaması zaten çok kötü olurdu insan insanlık için, değil mi? Evet, ben yani sanki konuşa konuşa bir, bir şeye vardık ya, yani e, ben, yani bu konuşmanın öncesinde düşünmediğim ama şu anda artık kendi dünyama dahil edeceğim ve bundan sonra da kullanacağım bir şey, hem Halil'e de kısaca şey olsun belki, demin kaçırdığı kısımla ilgili, insanlığı yani ins kolektif bir canlı olarak 7 milyar insanı tek bir insan olarak hayal etsek, bu böyle bence şey bir insan. Keyfi bazı konularda yerinde bazı konularda rahatsızlıkları olan ortalama bir hayat süren ama etrafında olup bitene bazen çok da dikkat etmeyen çok da böyle bir şeyler öğrenme hevesinde ve açlığında olmayan ama belki potansiyel olarak da bir uçuruma doğru giden bir ortalama insansa böyle dönemlerde e, bileğini falan burkuyor ve e, veya yan taraftan bir ölüm tehlikesini görüyor yan tarafta böyle bakıyor gözücüyle ve attention seviyesi artıyor, dikkat seviyesi artıyor. Bir dakika ne oluyor diyor ve o anda işte yüksek bir öğrenme şeyine giriyor belki de. Öğrenmeye açık olduğu bir ana giriyor. Çünkü hayatta kalması için o anda o dersi alması lazım. Tersten baktığında da ancak bir ders almaya hayatının üzerinde bir tehdit olduğu zaman yeteri kadar ilgi gösteriyor gibi bir ee, durumla karşı karşıyayız belki. Halil, son anda katıldığın iyi oldu. Ee, kapanış yorumun var mı herhangi bir konuda? Um... Yorum yapmayayım. Bence çok güzel bir benzetme olmuş. Çünkü şöyle bir inceleme var. Bazı hayvanlar, mesela karıncalar, bireysel bir benlikleri yok. Ciddi bir şekilde makina gibi bir karınca yumağının bir benliği var. Bazı hayvanlar, bizden daha da bireysel, bize kıyasladığın zaman bizden daha da bireyseller insanlık olarak, insanlar olarak biz yeri geldiği zaman bireysel, yeri geldiği zaman grup içgüdüsüne geçiyoruz. Ve ikisi arasında gidip geliyoruz. Ve de bu hani binary ya da e, binary'nin şimdi ikili bir durumda değil yani. Aynı anda bir cümlenin içerisinde bazen bireysel, bazen ben, e, benlik... Eş zamanlı yani. olabiliyor diyorsun. Evet. Ve de sizin verdiğiniz örnek çok güzel çünkü ciddi bir şekilde insanlık reiselikten çıkıp insanlık olarak bir anda farkına varıp bir şeyler yapabiliyor. Dünya savaşında da bunu yapmışız. Hani biz görmedik ama bir anda bütün fabrikalar ne bileyim hani savaşı kazanma hani Nazilere karşı kullanılmış. Şu anda öyle bir şey gerekmedi ama gerekseydi bence bir sürü fabrika bir anda e, bu nefes cihazlarına dönüşebilir, nefes cihazı üreten firmalara dönüşebilirdi ki zaten bireysa, bireyler olarak bazı insanlar e, hani bu, bu tip şeyler yaptı hani bir kapasite var dediğiniz gibi ama bir şekilde ona ulaşmamız gerekiyor sanırım yani insan olduğunun kulaklarını birazcık daha açtığı bir dönem olacak belki e, bu işin iyi tarafı o silver lining denilen şeyi o ee, o yüzden belki de e, ancak böyle zamanlarda öğreniyoruz bilmiyorum ama yani bu ilginç bir çıkarım oldu açıkçası. Hiç böyle düşünmemiştim, hoşuma gitti. Genel olarak bence de çok Sonuç keyifli bir böyledir Seans ama oldu. Yani Halil'in söylediği şey çok doğru aslında. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da e, Dünya'nın nazi belasından kurtaran Sovyetler Avrupa'nın yarısına yayılıp oradan da e, Almanya'nın içlerine kadar... E, kendi düzenlerini aslında sokabilmişlerdir. Dünya çok ciddi ve büyük bir değişimin eşiğine geldi. İnsanlık e, kurtuluşun umudunu gördü. Fakat arkasından gelişen olaylar e, tabii ki başka sonuçlara sebep oldu. Her kriz aslında bir fırsattır. Hı hı. Bu da bir kriz, bu da bir fırsat. E, bu krizin içerisinden nasıl çıkacağımız, bu fırsatı nasıl değerlendireceğimiz teker teker her birimizin sorumluluğunda. Hiçbirimiz kendimizi bundan e, kurtaramayız. Evet, o sorumluluk bizde de var biraz evet diye düşünüyorum. Ee, sağ ol Barış Katkın için Halil Varkan. Keyifli sohbet oldu. Ee, hem bence hem evvela bizim için iyi oldu. Şöyle çok kısaca bir şey söyleyeyim kapanış ilişkini. Bizi şu ana kadar dinleyenlere hatta şöyle kameraya da bakayım. Sağ olun e, şu ana kadar. E, Katkıda bulunduğunuz için en azından düşünerek, dinleyerek buna, buna ilişkin. Başka sorunuz varsa sorabilirsiniz bize. Bunun altındaki yorumlarda, sağda solda. Sormasanız da olur. Ee, ama keyif aldıysanız yeter herhalde. Ee, başka da söyleyecek bir şeyim yok. Vallahi bir sonrakinde de görüşürüz. Hoşçakalın.